Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırı davasında ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu. Arslan'ı kaldığı Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda asılı olarak hareketsiz halde bulunan görevliler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Arslan silahlı saldırı sonucu Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgi'nin öldürülmesi, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemirli tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'nun yaralanmasına ilişkin dava kapsamında hükümlüydü.